Merhabalar 11 Ocak 2022 tarihinde meydana gelecek olan Güneş-Neptün etkileşiminden bahsedeceğim bu videoda özellikle bu sıralar Güneş'in Venüs'le kavuşumu öncesinde Venüs-Neptün etkileşimi ve yine hali hazırda Güneş-Venüs kavuşumuna Neptünün etkileşimi 11 Ocak tarihinde de yoğun bir şekilde kendisini gösteriyor olacak. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum gibi Güneş, Venüs ve Juno Oğlak Burcu'nda kavuşum halindeydi. Tabii Venüs'ün retro pozisyonda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada özellikle kadersel partnerler, ruh eşleri veyahut hayatımızda önemli etkiye sahip olacak iş görüşmeleri adına bir takım aydınlanmalar yaşanacağından bahsetmiştik. Şimdi ise 11 Ocak tarihinde Güneş ve Neptün arasında bu açı kesinleşecek. E, Güneş 20 derece olak burcunda, Neptün de 20 derece balık burcunda 60 derecelik bir orpla e, bir açı kalıbı oluşturacaklar. Tabi aynı zamanda her ne kadar Venüs retro hareketiyle beraber Güneşten uzaklaşıyor olsa da e, yine hali hazırda Neptünle teması devam etmekte. Ve Junonun da e, bu iki gezegenle etkileşimi söz konusu. Şimdi Neptünün etkileşimlerinde özellikle pozitif etkileşimlerinde hayalimizi hayatımıza yansıtmak adına veya imajinasyon yapmak adına dualarımızın karşılığını bulmak adına pozitif etkileşimler yaşayabiliyoruz. Neptün biliyorsunuz balık burcunun yönetici gezegeni ve bilinçaltıyla daha spritüel konularla karanlıkta ve gizlide kalmış alanlarımızla ilişkilendiriliyor. Burada Güneş ve Venüs gibi somut gezegenlerin Neptün gibi daha soyut ve daha uzak kalan bir gezegenle teması aslında bizim hayallerimizin, hedeflerimizin, imajinasyonlarımızın somut bir e, düzlemde, e, realitede e, yer bulduğunu göstermekte. Yani zamanında etmiş olduğumuz bir duamız varsa, zamanında dilediğimiz bir dilek varsa, bunun somutlaşmış halini eğer gerçekten hak edişlerimiz varsa, eğer gerçekten samimi niyetlerde bulunduysak ve hak ettiysek e, bu duaların ve dileklerin karşılığını, bu tarz süreçlerde özellikle retro süreçlerinde bunların karşılığının meyvesini almaya başladığımız ve ilahi adalet mekanizmasının işlediğini fark ettiğimiz süreçler ortaya çıkıyor. Özellikle 11 Ocak tarihinde ayında burcunda ilerlemesi ve Uranüs ve Konta duygusal olarak ani gelişmeleri açık olabileceğimizi gösteriyor. Kendi konfor alanımızda sahip olduğumuz alanda ve düzende bir takım değişimlerin söz konusu olabileceğini, bu değişimlerin aslında... Bizi sarsarken ve zorlarken aynı zamanda geçmişten gelen fırsatların da karşımıza çıkacağını gösteriyor. Yani mevcut düzenimizde meydana gelen değişimler aslında bizi geçmişte hak etmiş olduğumuz, geçmişte belki de dualarımızın duyulduğu ve kabul olduğu enerjileri getiriyor. Ancak biz tabii ki sürecin içerisinde bunu fark edemeyebiliriz bu enerjilerde. Ay ve Uranüs kavuşumu özellikle bugün itibariyle duygusal gergitlerimizin olabileceği, iniş ve çıkışlar içerisinde olabileceğimizi, maddi durumumuz ve ekonomiyle alakalı e, beklenmedik gelişmelerin olabileceğini ifade ediyor. Özellikle ekonomik anlamda bir takım kısıtlamalar ve engellemeler söz konusu olacak olsa da e, bu süreçte e, hepimiz kolektif olarak sıkıntılar yaşıyor olsak da aslında 2022 senesinin zaten genel teması, ilahi adalet mekanizmasının çalıştığı ve artık herkesin ektiğini biçmeye başladığı bir e, sene olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğer doğru davrandıysanız ve güzel niyetlerde bulunduysanız e, 2022 senesinde tüm bu e, zorlayıcı şartlara rağmen mükafatlarınızı alacağınızı e, temin ederim. Neptünün aynı zamanda da kavuşumda olduğunu görüyoruz. Pallas bizim profesyonel olarak kendimizi gösterdiğimiz alanı sembolize eder. Neptün burada özellikle sanatçıların bir şekilde yaratıcı mesleklerde çalışan kişilerin ilham yeteneğini, tasarlayabilme kabiliyetini, hayal gücümüzde... Tasarladığımız konuları realiteye dökebilmeyi veya bunu gerçekten gerçekmiş gibi idrak edebilmeyi ve somut bir gerçeklik kazandırabilmeyi ifade eder. Dolayısıyla Güneş ve Venüs arasındaki o etkileşimle beraber hayallerimizi gerçek hayata çekebilme potansiyelimiz çok güçlü. Özellikle belirtmiş olduğum gibi 20 derece civarında haritanızda kişisel gezegenleriniz varsa bilhassa toprak ve su grupları üzerinde bu desteği çok yoğun bir şekilde alacaksınız. Ve Kimimiz tabii ki zorlayıcı etkileşimlerle özellikle e, Kara görünümlerde zorlayıcı etkileşimlerle beraber yine bir destek alırken kimimize çok daha rahat ve akışkan destekler gelecek gözüküyor ve hak edişlerin artık karşımıza çıkmaya başladığı bir süreç söz konusu. Burada tabi bu gezegensel etkileşimler meydana gelirken aynı zamanda Mars, Lilith ve Neptün arasında bir tekare açık alıp oluştuğunu görüyoruz. Lilith aslında asteroid olmasından bir tüverdi, tabii ki bu şekilde değerlendirmemiz çok uygun olmayabilir ancak Mars, Lilith karşıtlığı ve Neptün apeksi ile beraber burada bir takım spekülatif konuların da içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Özellikle değişken burçların... 20 derece civarında gezegenleri, yükselenleri, güneşleri veya ay burçları bulunan kişiler bu sert etkileşimle muhatap olabilirler. Balık, başak, yay ve ikizler burcunun 15 ila 25 derece arasında gezegen dizilimleri bulunanlar Mars, Neptün ve Dirit e, arasındaki bu sert kontaktan nasibini alacak gibi gözüküyor. Hayatında büyük kırılmalar yaşayacak insanlar var bu hafta itibariyle. Özellikle bazı e, aldanmalar, e, bazı tehlikeli durumlar, özellikle burada şiddet eğiliminin de artacağı bir Hadiseden bahsedebiliriz. Dengesiz bir ruh hali 11 Ocak günü itibariyle de e, hakimiyetini sürdürecektir. Her ne kadar bize şanslar ve fırsatlar sunulsa da e, bir takım tehlikeli durumların da açığa çıkabilme potansiyeli var. E, Neptün bulunduğu ortamı bulandırır, e, puslu bir hava getirir. Bazı yanlış anlaşılmalar, e, iletişim problemleri ve tartışmalardan kaynaklı. E, tehlikeli ve riskli durumlara da çekinmemeye gayret gösterelim. Çünkü şartlar çok değişken, ruh halimiz değişken. Ancak e, görmezden geldiğimizde bir takım fırsatlar var. Hak edişlerimizde bir yandan almaya başlıyoruz. Bunları görmeye çalışalım, bunlara odaklanmaya çalışalım bilhassa. Aksi halde e, bu üçlünün etkileşimi bizi biraz zorlayabilir gibi gözüküyor. E, Tüm bunlar meydana gelirken bu esnada Kuzey düğümü Seres kavuşumunun da etkili olduğunu görüyoruz. Kuzey ay düğümü ile e, kavuşuyor. Burada özellikle yaşamsal e, yolculuğumuzda e, gideceğimiz ve ilerlememiz gereken istikamette bizi besleyen bir şeylerin olduğunu fark edişimiz söz konusu olacak. Eros e, şans noktası ve Kuzey düğümünün apex olduğu bir etkileşim de söz konusu. Burada tutkularımızın, arzularımızın Şans olarak değerlendirmiş olduğumuz konuların bir yana bırakılıp bizi daha çok besleyen, bizi daha çok geliştiren, bize şefkat ve merhametle muamele eden bir alana doğru ivme kazandıracak etkileşimlerden de bahsediyoruz. Yani gerçekten çok yönlü bir süreçten geçeceğimizi söyleyebilirim. Bir tarafta hırslarımız, tutkularımız, şu güne kadar şans olarak addetmiş olduğumuz konular... Bir tarafta da bizi çağıran, bizi şefkatle kucaklayan, bizi besleyen, büyüten ve e, sevgi dolu enerjinin aktivasyonu söz konusu. Dolayısıyla e, burada bir takım dengelerin sert bir şekilde değişirken e, hayallerimizin de hayata geçmesi açısından çok faydalı etkileşimler olduğunu söyleyebilirim. Vertex'in özellikle diğer videoda da bahsetmiş olduğum gibi yoğun bir şekilde etkisini görüyoruz. Vertex'in delikle ve aynı zamanda Satürn-Merkür kavuşumuyla çok güzel kontakları olacak. Burada kadersel anlamda Tehlikeli ve riskli olarak görmüş olduğumuz konuların aslında uzun vadede bizi ne kadar besleyen, büyüten ve bize istikrar sağlayan e, görüşmeler, anlaşmalar ve tanışmalar olduğunu fark edebiliriz arkadaşlar. Bu hafta itibariyle özellikle çok sağlam anlaşmalar yapılabilir e, ve bu hafta itibariyle vereceğimiz kararlar, ee, tanışacağımız kimseler, karşılaşacağımız durumların hayatımızda uzun vadede, özellikle önümüzdeki iki yıl boyunca tesir ve etkisi yoğun bir şekilde hissedilebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karışık enerjiler olsa da aslında ben bugün e, güneş ve neptün arasında kesinleşecek açıdan bahsetmeye çalıştım sizlere. Dolayısıyla bugün itibariyle hayallerinizi netleştirin ve somutlaştırın. Bunları hayatınıza çekmek adına çok pozitif etkileşimler var. Özellikle iş hayatınız, parasal durumunuz ve aşk hayatınızla alakalı bu tezahürleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda özellikle Neptün-Pallas kavuşumu ilham alacağımızı, sevgilerimizin çok aktif olacağını ve rüyalarımızı rehberlik edeceğini de ifade etmekte. Evet, bugüne dahil anlatmak istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.